Bakalım bu kimyasal tepkime de neler oluyor? Tepkimenin girenler tarafında demir oksit, demir tiroksit de denir. Sülfrik asitle tepkimeye giriyor ve ortaya ürünler tarafında demir sülfat ve su çıkıyor. Her zaman olduğu gibi bu denklemi denkleştirmek istiyoruz. Ve bu sefer benden önce videoyu durdurmanızı ve bunu kendi kendinize yapmanızı istiyorum. Denkleştirdiniz değil mi? Eğer yapamadıysanız, bunun sebeplerinden biri buradaki sülfat grubunun işleri karıştırmış olması olabilir. Burada 4, burada 3. Sol tarafta toplam 7 oksijen var. Buradaki sülfat grubunda 4 ama bu sülfattan da 3 tane olduğu için 12 oksijen. Sudaki oksijeni de saydığımızda sağ tarafta 13 tane oksijen oluyor. Evet, bu durum gayet kafa karıştırıcı olabilir. Kafanızın karışmaması için sülfat grubunu ayırmadan sülfat grubu dışındaki oksijenleri ve sülfat grubunu ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Bu söylediğim şeyi daha kolay anlayabilmemiz için denklemi sülfat yerine X koyarak baştan yazacağım. Evet, başlıyorum. Demir oksit, bu arada kullandığım renginde pas rengine yakın olması tam isabet oldu. Artı sülfrik asit. Şimdi sülfat grubu yerine x koyacağım. H2x. Ürünler tarafında da 3 tane sülfat grubu olan demir sülfat. Yine sülfat yerine x ve 3 tane olduğu için de altına 3 yazalım. Evet. Artı su molekülü. X, sülfatı temsil ediyor. Ama biz burada sanki ayrı bir elementmiş gibi davranıyoruz. Unutmayın, x'leri denkleştirirsek sülfat grupları da denkleşmiş olacak. Önce demir atomları. Burada iki tane var. Sağ tarafta da iki tane var. O halde demirlerle uğraşmamıza gerek yok. Şimdi oksijene geçelim. Burada üç tane var. Sağ tarafta. Bir tane var. Ama bunun önüne üç koyarsam sağ tarafta da üç tane oksijen atomu olur. Harika! Sıra hidrojende. Solda iki tane var. Sağda altı tane. Solda da altı tane olması için ne yapabilirim? Bunun başına üç koyarım ve her birinde iki tane hidrojen atomu olan sülfrik asit molekülünden üç tanesini tepkimeye sokarım. Hidrojenler, demirler ve sülfat grubuna dahil olmayan oksijenler ne oldu? Denkleşti. O zaman sülfat gruplarını da denkleştirirsek bu denklemle işimiz bitecek demektir. Sol tarafta üç tane sülfat grubu var. Bunu pembeyle yazalım. Ne tesadüf? Sağ tarafta da üç tane var. Yani denklemi denkleştirdik. X yerine sülfatı da koyarsak her şey tamam olacak. Demir oksite dokunmadık. Sülfrik asidin önüne 3 geldi. Yani her demir oksit molekülü için 3 tane sülfrik asit molekülü tepkimeye girecek. Bu tepkimenin ürünleri de, Tekrar edelim, her demir oksit ve üç sülfrik asit molekülü, bir demir sülfat ve üç tane su molekülü ortaya çıkacak. Evet, işte bu kadar. Hoşçakalın.